Ee, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlere e, Wordpress eğitimiyle başlayan ve e, dijital pazarlamanın tüm safhalarını kapsayacak bir eğitim serisine başlamak istemiştim. E, ve şu anda başladım. E, gayet doğal bir başlangıç oldu. E, yani birkaç gündür düşündüğüm bu şeyi e, bunu e, şu anda e, ger gerçek anlamda e, hayata geçirmek e, evresindeyim. Şöyle arkadaşlar kursumuz e, materyalleri herkese açık olacak. E, Youtube üzerinden izlenebilecek. E, ayrıca burada e, LMS sistemine e, eğitim.mibozevlisim.com adresinde de e, hepsini e, burada sırayla bulabileceksiniz. E, tüm bunlarla beraber eee Bulabileceksiniz. Tüm bunlarla beraber e, benden de e, birebir e, destek almak için belli bir fiyatımız olacak. Bunu da site üzerinden satın alıp beni e, öğrenme sürecinizde benden özel ders almak, soru sormak ve benzeri şeklinde e, birebir dersler satın alabileceksiniz. E, umarım iyi bir eğitmen olurum e, bu kursa. Ben aslan İngilizce ve bilişim teknolojileri öğretmeliydim. E, evet. Peki, yakın zamanda İngilizce ders anlatımlarıma da başlayacağım. SEO kursları olacak, dijital pazarlama, Google Ads, Meta Ads ve benzeri kurslar olacaklar. Şimdi kursumuza şöyle bir göz gezdirsek, buraya yazdığımız gibi, WordPress eğitim kursu katılımcılara baştan sonra bir WordPress web sitesi oluşturma, yönetme ve optimize etme becerilerini kazandırmaya amaçlamaktadır. Evet arkadaşlar bu beceriyi kazandığınızda kısa bir zamanda kazanabileceksiniz bu be beceriyi. Bu beceriyi kazandığınızda çok ufak bütçelerle e reklam çalışmalarıyla ve benzeri e bütçelerle kazandığınız müşterilerden e her WordPress site başına e 2000 lira. Hadi yeni başlıyorsunuz diyelim en az yani e 1500-2000 lira bakın bu fiyattan aşağıda olmaz e site yapabilirsiniz ve bunları çok hızlı bir şekilde Yap, yaparsanız bakın buradan başlar diyorum. 2000 liradan başlar. Ama siz daha güzel, daha çalışkan, daha iyi siteler yaparsınız. 2500 lira olur. E, 5000 lira olur. E, 10.000 lira olur yaptığınız proje. O sizin yaptığınız, e, işe verdiğiniz emeğe bakar. Evet e, bu şekilde e, haftada her hafta bir ya da iki site bazen 3 site bile hazırlayabilirsiniz ve bunları da SEO uyumlu olarak yaptığınız zaman eee Karşıdaki müşteriniz de mutlu olacak. Ve ben size SEO uyumlu olarak e, web sitesi yapmayı öğreteceğim bu derslerde. E, neden mutlu olacak? Çünkü web sitesi Google'da görünecek. E, Google'da göründüğü zaman da e, kar elde edecek. E, ve size, size öğreteceğim diğer şeylerden sonra Google Ads, ADS, e, reklam e, ve benzerleri yeniden pazarlama gibi becerilerinizi öğrendikten sonra arkadaşlar eee Aynen e, siz de müşterilerinizde bu dijital sektörde e, bilgi ve becerilerinizi sergileyerek veya ürünlerinizi tanıtarak satarak bunlardan e, para gelir elde edeceksiniz. Ne diyoruz arkadaşlar? İlk önce maneviyat, yani ilk önce ruhumuzu vereceğiz. Yani nedir ruhumuzu vermek? İlk önce çalışacağız, çalışacağız. Daha sonra ise e, kazanma evresine gireceğiz. Daha sonra maddiyat. İlk önce çalışma. Maneviyat daha sonra maddiyat yani para değil mi arkadaşlar? Peki e, bunu bu kısa videoyu şimdilik ben bir e, giriş videosu olarak burada bırakıyorum. İkinci olarak sizlere e, şu konudan bahsedeceğim. Eee e, Evet, ikinci olarak da dersimizde e, yaşayacağımız süre, süreçleri, e, hangi aşamalardan geçeceğini ve benzeri sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ve hemen hiç gecikmeden de ardından e, WordPress kurma ve yapılandırma e, dersimizle başlayacağız. E, i̇stediğiniz videoyu, istediğiniz e, zamanlamayla çalışabilirsiniz. Biri birine çok öncelik olmaz. Çünkü bu, e, yani... Evet, bir birine öncelik olacağını düşünmüyorum. İstediğiniz videodan çalışıp başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.